İstanbul'un Şişli ilçesinin bir mahallesi olan Mecidiyeköy, tarihi olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir köy olarak kurulmuştur. 19. Yüzyılın sonlarına doğru, İstanbul'da sanayileşme başladığında Mecidiyeköy'de bu gelişmelerden etkilenmiştir. Semtte birçok fabrika ve atölye kurulmuştur. 1950'li yıllarda ise Mecidiyeköy, büyük bir değişim yaşamış ve İstanbul'un merkezi iş alanlarından biri haline gelmiştir. Bugün Mecidiyeköy, İstanbul'un en işlek ve yoğun semtlerinden biridir. Semtte alışveriş merkezleri, oteller, ofis binaları ve birçok önemli ticari kuruluş bulunmaktadır. Ayrıca semt İstanbul'un ana ulaşım aksarından biri olan E5 ve Tem otoyollarına da yakındır. Becidiyeköy'ün E5 otobanına yakın olan bölümlerinde yer alan binalar çoğunlukla iş merkezi olarak inşa edilip halen aynı işlerle kullanılmaya devam edilmektedir. İş merkezleriyle yanı sıra alt bölümlerde konut olarak kullanılan yüzlerce binada mevcut. Mecidiyeköy'de 1950'li yıllarda başlayan yapılaşma, 60, 70 ve 80'li yıllarda devam etmiş ve 90'lı yıllarda doyuma ulaşarak hız kesmiştir. Son yıllarda lokal bazlı bazı eski binalar geri dönüştürülerek yenileniyor olsa da Mecidiyeköy'ün yeni bina ve yapı sayısı, nispetten eski binalara göre daha azdır. Yani mahallenin mevcut yapısı da o eskidir. Mecidiyeköy mahallesinde 50'li yıllarda başlayıp, 90'lı yıllarda son bulan, o yıllarda inşa edilen binalar günümüzde ekonomik ömürlerini tamamlamış ve yorgun birer yapı olarak varlıklarını devam ettirmektedir. İstanbul'a dair beklenen büyük deprem öncesi doğal olarak bu binalar büyük soru işaretlerine neden oluyor. Keza bu binaların ivedilikle kentsel dönüşüm kapsamında geri dönüştürülerek yenilenmeleri gerekiyor. Bu binalar eski imarosul, kanun, yönetmelik, mimari yapı ve o zamanın inşaat teknoloji ve yapı maddeleriyle inşa edilmişlerdi. Doğal olarak Mecidiyeköy'de mevcut yapı stoku içerisinde büyük bir oranda yer alan bu eski yapılar, beklenen Büyük İstanbul depremi öncesi S.O.U.S. veriyor. Bu durum bölgede bu yapılarda gerek iş, gerekse konut olarak yaşam süren mahalleliyi tedirgin edip, endişelendiriyor. Mecidiyeköy'ün bir an önce ivedilikle dönüştürülmesi dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olup, bildirim ziline basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.